28 Kasım 2019 Antalya Aksu Fatih Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Uysal Yumak. Evet. Daha önce yazın bir salatalık denemesi vardı yaz serası konusunda. Burada da bu sezon şili biber. Şili TNT doğru evet. mu? Evet. Ne yaptık burada? Rekor gelişim kullandık. Neler oldu? Bir kısaca özetleyebilir miyiz acaba? Şimdi abi. Biberin dökümünden bu, fide biberin gelişiminden. Dökümünden, işte filizlerden. Yani burada bir piz veya ana gövde hı hı. isteme şansı yok. Evet. Şu şekilde bak pirizler Şöyle gösterelim. Şöyle bakalım pirizler. Hı hı. Ana gövde bu mesela bak. Yani ana gövde de döküyor, gövde gövde de döküyor diğeri de döküyor. Şurada ana mesela döküyor. kırmızılar var. Kızarma şeyi açısından, şili biberde. Evet. Şöyle gösterelim. Şuradan şöyle geriden doğru çekersen. Bu şekilde şu üst enfliz. Hem üstte hem altta e, aynı şekilde tutum var. Var. Devam Şimdi malum şöyle duralım. Rekor gelişim biliyorsun bir toprak düzenleyici. Evet. E, bir ilaç bir gübre değil. Burada kaç dönümdü bu, bu sera şu an? Şili biber olan sera. 1300. 1300 metrekare bir seradayız. Rekor gelişimi e, fideleri dikmeden önce uyguladık. Evet. Doğru mu? E, burada fide gelişimiyle öncelikle başlayalım. Toprağımızda toprağımız nasıldı? Ne hale geldi, ondan bahsedelim. Öncelikle. Toprağımız dediğiniz gibi daha yumuşak. Yani Peki nasıl bir toprak yapısına sahipti burası? Ya burası, toprak yapısı kötü değildi burası. Bir tarafta salatalık yaptığımız yerde hı hı. Şu an çekebiliyorsunuz. Şöyle yani, çektiğiniz zaman rahatlıkla bu kökü çıkarabiliyorsunuz. Yani toprakta yani, şöyle. gevşeme oluyor Toprakta sonuçta. gevşeme oluyor. Ot da pek sıkıntı olmuyor. Ot da pek olmuyor aslında. faydası var. Tamam. Ulan da şöyle gösterelim geliyor. şurayı da. Ama en Şuradan. çok. Bu T. Hı hı. Şili biber TNT Şili biber. çeşidi. En çok yani ekenler var. Bunun yıllardır ekenler var. Daha önce ekenler var. Peki onlar ne diyor yorum onlar olarak? Şöyle kalkalım ayağa. Onlar buraya gelip de baktığınız zaman e, Biberin tutumu çok güzel oldu. Biberin tutumunun güzel olduğunu söylüyor. Yani şeklin, biçiminin daha iyi, daha güzel. Şöyle gösterelim mi? serayı da. Evet. Yani burada 500 metrekareden herhalde ben şu an bunu toplasam. Üzerinde yani 4 ton mal var. Üzerinde şu an 4 ton, e, 4 ton mal var ha, diyorsunuz. Günde... Daha önce buradan şey yaptınız herhalde. Bir şöyle yavaşça gidelim mi? O tarafa tabii. doğru göstererek gidelim. Seramızı da çekelim, gösterelim. Şimdi e, şile biberin de tabii kendi içinde değişik çeşitleri var. Var. Bu TNT dediğiniz bir çeşit. çeşit evet. e, ama şu anda gördüğümüz kadarıyla tutum konusunda hem alt e, saçaklarında, çatallarında hem de üstünde evet. yoğun bir meyve tutumu var. var. Yani Şöyle göstermek istiyorum ki, yani üreticiler Görsünler şu kızarmayı kızarmış hali şöyle şu şekilde biber şu yan şeyleri Şişmesine bu şekil gidiyor gidelim halen devam ediyor yani halen devam ediyor ee, yok. Yani. yoğun bir şey var şöyle yani gidelim böyle yavaş böyle. yavaş göstere göstere devam edelim şimdi siz evet. e, Şili biberle alakalı şu an fiyat durumları nedir yani fiyatlar ya, halde şu an biraz o konuda çok dertlisiniz. Da, da da Ama dertli. tabii burada şu var. E, ürünün şu an mahsulün bol olması fiyatımızda da, da size bir değil. şey sağlamış oluyor aslında. Yok. Hal fiyatı neyse onu... Şunu demek başlayayım. istedim. Yani üretiminizde bu daha Tonaj. az bir meyve tutumu olsaydı e, siz şu an tonajdan kazanacaksınız. Tabii. Gene bir getirinizi sağlayacaksınız. Evet. Şöyle şurayı da gösterelim. Şu Uzamış. Da Kırmızıları var Şuruk. altta. E, Uysal abi. Rekor gelişimi daha önce de kullandınız, burada da kullandınız. Tavsiye Tabii. eder misiniz? Tabii herkese tavsiye Biber oluyor. üreticilerine, evet. öncelikle yani, Aksu, Türkiye'deki üreticiler sizi izleyecekler. Biber, sadece biber değil de yani ben salatalıkta kullandım. Evet. Yani, acayip, tonucu olarak fark alırsın. Verim var. anlamında veriliyor. verim sağlıyor. Yani düzgün geliyor, daha Hı. çok verim veriyor. Evet. Yani durmak bilmiyor. Herhangi yani. bir şey o, gördün mü, değil. yan etki var mı? Ürününle yani. alakalı yok. Yok. Çünkü ikinci, üçüncü sefer kullanıyorsunuz. Ee, biz teşekkür ederiz. Varsa eklemek istediğiniz. Evet, Üreticilerimiz ya. buradan sizi dinliyorlar. Görecekler. Ha, sağ olun, var olun. Ya teşekkür, teşekkür ederiz. Şöyle teşekkür bakalım. Bol bereketli olsun diyelim. İnşallah. Cümlemizdeki.